arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok beğendiğim bir model çalışmak istiyorum modelimiz 3 boyutlu bir model Çünkü çok güzel durmakta harika battaneler şallar etoller bebek örgüleri ya da yetişkin örgülerinde kullanabileceğimiz üç boyutlu güzel bir çalışma şöyle bakacak olursanız gayet Güzel görünmekte Beni çok çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte sizler de örersiniz. Evet şöyle arkasında görecek olursak arkası da bu şekilde modelimizin. Ben iki buçuk numaralı tığımla ve bebe ipimle ördüm. Sizler daha ince ya da kullanacağınız alana göre uygun iplerle bu modelimizi çalışabilirsiniz. Modelimizi şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum. Dört sıradan oluşmakta her bir grubumuz ve gördüğünüz gibi kaydırmalı bir model. Ama lütfen gözünüz korkmasın çok çok zevkli. Yapımı son derece kolay bir çalışma. Önce hemen anlatmak istiyorum. Bakınız bir tane trabzan ikinci sıramız sık iğne, üçüncü ve dördüncü sıramız da zincirden oluşan bir modelimiz gayet kolay trabzan sık iğne iki sırada zincirle ördüğümüz zaman bu güzel modelimizi tamamlayacağız ve harika örgülerimizde bunu kullanacağız. Evet. Modelimize başlamadan önce hemen şunu hatırlatmak istiyorum sizlerden ufak bir ricam olsun kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz kanalımıza abone olmak tamamen ücretsizdir beğeni ve yorumlarınız son derece kıymetlidir evet kolay gelsin hemen başlayalım çalışmamızı üç tane modelimizin üzerinden yapalım. Her bir modelimiz için 10 tane zincir gerekmekte. 10, 20, 30 tane zincirimizi çekerek başlayalım. Az çalışalım ki bütün aşamalarıyla birlikte sizlerle örelim. Hemen şöyle alıyorum ve başlıyorum. Önce bir tane düğümümü atıyorum. Şuraya bir tane düğümümü attım. Üzerinden şöyle ipimi biraz rahatlatıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 ve 10 10 tane bir modelim için çektim şöyle ikinci modelim için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hemen düzelttim 10 tekrar üçüncü modelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 tane modelim için zincirlerimi çektim. Şimdi ilk trabzanımıza başlıyoruz ve şuraya 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 5 tane zincir, 5 trabzanımızı dönüşünde yapacağız. Bakın bu zincir trabzanlarımıza dahil değil. Buradaki 10. zincir üzerine elimi tutuyorum. Buraya batacağım çünkü. Üzerine kenar dönüşü için gerekli 5 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, Dört, beş. Beş zincirimi çektim. Tığımın başına bir, iki doluyorum. Elimi tuttuğum 10. zincir içerisine giriyorum. İpimi alıp ikişer ikişer örüyorum. Bir, iki ve üç. Birinci trabzanımı ördüm. Bu kenardaki dönüş trabz zincirimizde. Tekrar iki doluyorum. Giriyorum. Bir, iki, üç. Elimizi çok sıkı çekmeyelim. Biraz rahat tutalım. Daha güzel olsun. Sımsıkı örmek hem elinizi ağrıtacak. Hem de modelimizi büzecektir. 4 oldu. 5. ve sonun trabzanımı 2'şer ikişer, ikişer örüyorum. Kenar dönüş zincirimi saymıyorum. 2, 4, 5 tane trabzanımı ördüm. 3 zincir çekiyorum 5. trabzan üzerine 1, 2 ve 3 tekrar 2 defa doluyorum aynı yerin içerisine 5 tane trabzan örüyorum 1, 2, 3 2 doluyorum işlemimiz burada aynı 4. örmekteyim 5 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm şimdi bakın elimi şöyle tuttuğum zaman zaten zincirimize nereye batmamız gerektiği çok belirli olmakta hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 5 zincirin içerisine gelerek batıyorum Beşinci zincire battım. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece batıyorum. 5 zincir içerisine battım. Tekrar iki defa buradan doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci zincir içerisine giriyorum. İkişer, ikişer modelimizin ikincisini örmeye başlıyorum. Toplamda 5 defa trabzanımı örüyorum. 3 5. 3 tane zincir. Tekrar 2 defa doluyorum. 5 tane tırabzan örüyorum. Aynısını örelim. 5. tırabzanımı da ördükten sonra yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincire gelerek batıyorum. Modelimizin ikincisini de kurdum. Üçüncüsü için yine sayıyorum 1 2 3 4 5 5'e giriyorum ve yine 5 tane trabzan 3 zincir 5 trabzanı örüyorum bütün trabzanlarımızı ördükten sonra en son trabzanı zincirime gelerek batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve birinci trabzan sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz Zincirimizi çekmiştim arkasını çeviriyorum ve buradaki ilk e, zincir çekerek başladığımız bölüme değil ilk trabzanın yandan giriyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Yandan giriyorum yandan çok sıkıştırmayalım normal tutalım elimizi. Beşine de aynı işlemimizi yaptık. İki tane zincir çekiyorum. Trabzan sırasına 3 çekmiştim sık iğne sırasında 2 zincir çekeceğiz bütün e, bu grubumuz aynı şekilde devam edecek trabzanda 3 zincir sık iğne de 2 zincir hemen geçiyorum diğer tarafına da yine yandan 5'ini de birer birer sık iğne ile örüyorum 5 de ördüm altta kalan ilk başlangıç zincirimiz şimdi araya hiçbir işlem yapmadan diğer tarafın ilk trabzanına geçiyorum yandan sık iğnemi örüyorum tekrar iki tane zincir kalanını örüyorum Araya herhangi bir şey yapmadan trabzanımı örüyorum. Alttaki zincirler kesinlikle kafamızı karıştırmasın. Trabzanımıza geçiş yapıyorum. Özellikle hatırlatıyorum ki ben ilk örgüye başladığım yıllarda çok kafam karışıyordu bu örgüleri. Yani bu zincirleri ne yapacağımız bundan başlayacağız nasıl olacak diye. O yüzden hatırlatmak istiyorum kimse sıkıntı çekmesin. Sona kadar geldim. Evet, bütün sık iğnelerimizi şu şekilde ördük. Ön yüzden görüntüsüne bakalım. Bakınız, çok güzel. Şuradaki boyutu veren kısım, bu sık iğnemizin olduğu bölümümüzde şöyle tepeden de görelim. Çok hoş oldu. Şimdi üçüncü sıramıza başlayacağız. Üçüncü sıramız zincir sırası olacaktı. Bakın zincirimizi çekip yeni yer hazırlayacağız. Bakın zincirimizin olduğu sıramız şöyle V'lerimizi görmektesiniz. Tam model arasına V'ler yapacağız. Ve 3'er zincir çekeceğiz. İlk başlangıç modelimizde tabi kaydırmalı bir model. Bir tane tam bir tane yarım. Tam yarım tam yarım şeklinde devam edecek. Şimdi hazırlayacağım e, zemin. Yarım modelimiz için olacak. Zemin olacak. E, yarımımız için. bakınız trabzanımız zincirimizde çekip. Şuraya bir tane trabzan öreceğiz. Ve devam edeceğiz. Evet 7 tane zincirimi çekiyorum. 1- 2 3 4 5 6 7 7 zincirimi çektim tığımın başını doladım bir defa doluyorum hemen dibine batıyorum ve 1 2 defa da alıyorum 7 zincir çektim yarım modelimizi hazırladım aralara 3'er zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu sıkkı yine yapmış olduğum yere gelerek batıyorum. Sık iğneli yere lütfen buna dikkat edelim. Öndeki kısma değil. Sık iğneli bölüme tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu iki tepenin arasına giriyorum. Yuva hazırlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 2. İkinci yuvamı da hazırladım. Araya 3 tane zincir ve arka sık iğnenin olduğu iki tane zincirin içerisine sık iğne. Tekrar 1 2 3 tane zincir. Tığımın başını doluyorum. Her iki tepedin arasına yeni yuvamızı kuruyoruz. 3 tane zincir tekrar trabzan. Yarım tam tam. Şimdi tekrar yarım için Yerimizi hazırlayacağız. Üç zincirimi çektim. Sık iğneden ördüm. Zincir içerisine sık iğne. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Şuradaki kenara geliyorum. Bakın başlangıçta yedi zincirle geldik. Bitişte trabzanla yapmamız gerekmekte. En son zincir çektim yere geliyorum. Şöyle biraz da kaldırıyorum. Üç tane zincir ve trabzan. Dört tane yuva hazırladık. İkisi yarım. İkisini tam olarak dolduracağız. Evet, üçüncü sırada da zincir sıramızda, zincir sıramızı bitirdim. Dördüncü ve son sıramız yine zincirden oluşmaktı. Zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane zincir kenardan çektim. Bakın, burası yarım modelimizde dönüşte altı tane zincir. Şuradaki tepeye gelerek batıyorum. Altı zincir. Araya 9, 9 çekiyorum. Bu tepeden diğer tepeye geçiş yapmamız gerekmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 diğer tepeye geçtim. Bir tepeden diğer tepeye sık iğnemizle battığımız yer tekrar aynı yere sık iğne batıyorum. Bu tepeye de 9 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tepeye batıyorum. Kenarımız yarım olduğu için burada da 6 ile gelmiştim. Başlangıçta bitişte de 6 ile tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle kenara batalım. Evet modelimizin bir tanesinin kurulumu. Bakınız bu şekilde bir trabzan, sık iğne, zincirle yuvamız ve zincirle öne geçiş için tekrar yuvamızın hazırlıkları. Şimdi yarım modelimizi kurmaya başlayalım. Kenarımız için 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi şurayı öreceğiz. Bakınız. Bütün işlemlerimizi tamamladık. Zincirlerimizi çektik. Şöyle üst üste iki zincirler. Yuvalarımızın içerisini doldurmaya başlıyoruz. Bir zinciri kenara çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Şurada hem üstteki zinciri kavruyorum. Hem V'nin zincirini kavruyorum. İki defa başını dolamıştım. ikişer ikişer çekiyorum. 2 doluyorum, her ikisini de aldım, lütfen buna dikkat edelim, 2 doluyorum, 4 oldu, 1 tane daha örüyorum, toplamda 5 tane trabzanımızı ördüm. 5. trabzanımızı ördükten sonra şu öndeki 3 tane zincir çektiğim bölüme önden giriyorum. Ve buraya sık iğne ile bağlanıyorum. Ne kadar güzel durdu. İnanın çok çok hoşuma gitti bu model. Evet şimdi tekrar hiç zincir çekmeden iki defa doluyorum. Orta V'ye giriyorum. Hem zincirimi hem buradaki V'yi kavruyorum. Şu grubun tamamını kuruyoruz. 5 trabzan, 3 zincir, 5 trabzan olarak. Dört ve 5 örüyorum. Üç zincir. Tekrar Beş tane trabzanımızı örelim. Beş trabzan, üç zincir, beş trabzanım ördüm. Beşinci trabzanım sonrası hemen Ortadakine şöyle önden giriyorum. Bir tane sık iğne ile Bağlıyorum. Şuradaki boyutu görmekteyiz. Bakın. Tekrar 2 defa doluyorum. Burayı da aynı şekilde 5 trabzan, 3 zincir, 5 trabzan dolduruyorum. Trabzanımı tamamlayarak geldim. Yine önden giriyorum. 2 defa dolayıp kenardaki şurada hazırlamış olduğum yuvaya da yine 5 tane trabzanımı örüyorum. Kenarımız yarım oluyor üçünü ördüm 4 ve 5 beş. 5'ini ördüm şöyle görelim şimdi kenar trabzanı örüyorum iki defa doluyorum tepesine batıyorum şu rahat bir şekilde yukarıya doğru çıkarıyorum bu bizim kenar trabzanımız oldu bir tane zincir çekip arkasını çeviriyorum Kenar trabzanımızın yanındaki 5 trabzanma bu sık iğne sıramız. Bakın trabzan, sık iğne, 2 de zincir sıramız vardı. Yandan giriyorum. Sık iğnelerimizi örüyoruz. Şuradan 5 tane bakınız 5'ini örüyorum. İki tane de zincir diğer tarafa geçiyorum ve sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Son sık iğneme kadar ördüm. En son kenarda bakınız bir tane tra zincir çekerek trabzan oluşturmuştuk. Onun tepesine de batıyorum, çekiyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekip çeviriyorum. Şimdi yeni zeminimizi hazırlıyoruz tıpkı birinci sırada ördüğümüz gibi üç tane tam modelimiz olacak üç tamımızı da yerini hazırlayan üç zincirimi çektim tığımın başını doluyorum araya giriyorum. Tekrar bir trabzan, üç zincir, bir trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Sık iğne ile ördüm. İki tane zincir içerisine batıyorum üç tane zincir doluyorum araya giriyorum bir trabzan 3 zincir bir trabzanla yeni yuvayı hazırlıyorum 3 zincir depeye batıyorum 1 2 3 tane zincir araya giriyorum 1 2 3 tekrar araya girişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip kenara batıyorum Şuradaki bir tane Zincir çekip oluşturduğumuz yere geri dönüşümüzü yapıyoruz. Evet yeni 3 tane yuvamızı bu şekilde kurdum. Şimdi ikinci zincir sıramızı çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane tümlerde 9, yarımlarda 9 zincirimi çektim. Tepedeki batmış olduğum ilk noktaya geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Diğer tepeye geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. En son noktaya, başlangıç noktasına geliyorum. Bakın. 2 zincir sıramızı da bu şekilde tamamladım. Şimdi 3 4. 4 ya da 5 tane zincirimizi çekelim. Şimdi birinci sırada yapmış olduğum işlemi yapıyorum. Dört zincir çektim. İki defa doluyorum ve emin içerisine giriyorum. Bundan sonra işlemlerimiz birebir aynı şekilde devam edecek. Eğer hatırlamadığınız nokta olursa başa doğru alıp buradaki işlemlerimize bakabilirsiniz. Şurada dikkat edeceğimize her iki zinciri de kavruyoruz ve şurada görmüş olduğumuz yere batıyoruz bakınız kabsımdan sonra öndeki yuvaya. Evet bu şekilde çalışmamızı tekrarlar yaparak ilerletiyoruz ve şöyle güzel görüntümüz ortaya çıkıyor. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım faydalı olabilmişimdir. Her şey gönlünüzce olsun. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.